Psikolojik savaşta kural olmaz. Her şey değerlendirilir. Psikolojik savaşta halkın sinir uçlarını etkileyecek, halkı galyana getirecek, olumsuz yönde etkileyecek her şeye başvurulur. O yüzden Ebru Şimşek olayında veyahut diğer olaylarda da halkın hassas yönüne yaklaşılmıştır. Yani bir genç kıza işte şantaj yapılmış. Mesela bu insanları çok Galyana getirecek bir şeydir, çok heyecanlandıracak, olumsuz yönde kızdıracak bir şeydir. Bunu elde etmeye çalışmışlardır ama ben bu konuda beraat ettim. Ve bunun bir iftira olduğunu da 2. Ağır Ceza Mahkemesi ispat etti. İki evin farklı olduğunu mahkeme yeti zaten izledikleri filmde de gördüler. Açık, net ortaya kondu ve bu konuda kapandı. Ama basın bunu gündeme getirmedi. Niye getirmedi? Çünkü psikolojik savaşın kurallarına göre olumlu olan bilgi, Aktarılmaz, olumsuz olan şeyler aktarılır, iftiralar aktarılır, hakaretler aktarılır ama doğru olanlar aktarılmaz. Bu yüzden aktarmamışlardır. Ama her öykarda yine halk bunu duyuyor tabii bizim milletimizden bunları saklamak, psikolojik savaş uzmanlarının pek becerebileceği bir şey değil. Dinsizliğin dini olan Darwinizmi dünya çapını çökertti ve bu dünyadaki rejimleri de sarsan bir şey. Yani birçok devletin e, resmi ideolojisi Darwinizm üzerine oturuyor. Bu ideolojileri salladı. E, ve komünizme karşı, faşizme karşı, e, hatta masonlara karşı çok ciddi mücadele veren bir insanım. Bu tarz e, fikri mücadele veren insanlara karşı e, bu tarzdaki kişilerin e, bu şekilde savunma yaptıkları biliniyor. Yani masonlar mesela kendisine Uğraşanlara karşı e, ya suikast düzenlerler, ya iftira atarlar, ya oyun oynarlar, ya komplo yaparlar. Yıllardan beri ben onlara uğraşıyorum. E, akıl hastanesine gönderdiler mesela. Kokain iftirası attılar. E, Birçok oyun oynadılar. Defalarca suikast yaptılar. E, fikir çatışmasına karşı e, böyle bir tavır içindeler. Yani e, fikre fikirle karşılık vermek değil. Fikri komployla, oyunla ve hakaretle karşılık verme taraftarlar. Çünkü fikir yönünde yeniliyorlar. Mecburen kendilerince böyle bir yöntemle kendilerini savunuyor olabilirler. Kendi kafalarına göre tabii. Bu çileli ve zorlu bir yoldur. Bu yolda ben ilerlerken, kardeşlerim ilerlerken çok oyunlarla karşılaşırız. Çok baskılarla karşılaşırız, çok komplolarla karşılaşırız. Çünkü biz masonları karşımıza aldık, siyonistleri karşımıza aldık, komünistleri karşımıza aldık. Ateist yonistleri karşımıza aldık, Türkistan Birliği'ne düşman olanları karşımıza aldık. Bunlarla mücadele ediyoruz. Bunlar tabii bize karşı bir şeyler yapacaklardır. Mutlaka oyunlar oynayacaklardır, komplolar yapacaklardır. Sakın bunlardan tedirgin olmasınlar. Ee, bizden haber beklesinler. Bazıları mesela söylüyorlar işte Harun Yahya masonlara hep anlatı anlatı onları daha da insanların gözünde büyüktü. Onların süper güç olduklarını söyledi. Acaba Harun Yahya onlarla ilgili bir şeyler mi yapıyor? Acaba Harun Yahya'nın kendisi mason mu? Acaba masonlar ona yardım mı yapıyor? Ne dersiniz hocam bu konuda? Nasıl açıklamalısınız? Şimdi bu e, mübarek kardeşlerim hem masonlara karşı mücadele ediyor. Ben evet. <gülüyor> yani değişik böyle Hem de onların çalışmasına da yapmıyorlar. Yapana da sen mason musun, niye masonlarla mücadele ediyorsun diyorlar. Yapmayınca da, masonlarla mücadele etmeyince de bir sefer masonlar destekliyor musun, niye mason olduğun için masonlarla karşı mücadele etmiyor diyorsun diyorlar. Yani bu ortasını bulmak biraz zor. Onun için Allah'ın rızasına uygun hareket etmek lazım. Fakat bana asıl soruları gereken şu olması gerekir. Sen niye masonlarla mücadele etmiyorsun, yoksa sen mason musun deseler bu tamam. Ama masonlarla mücadele ediyorsun. Sen mason musun, çok mantıksız. Asıl olan Masonlar bu hareketi durdurmak istiyorlar. Yani darvinizme karşı yaptığımız mücadeleyi, yani, terörizme karşı yaptığımız mücadeleyi durdurmak istiyorlar. Ama bunun için bir legal zemin gerekiyor. Yani bize karşı birilerinin olması gerekiyor. Hiç evet. olmazsa 3-5 kişi olması gerekiyor. Yani durduk yere hiç şikayetçi olmayan bir dava olmaz. Yani biraz şikayetçi ihtiyaç var. Onlar da bunu diyorlar Bu kişilerin işte gururlarını evet. biraz tatmin ediyorlar. İhtiyaçlarını tatmin ediyorlar. Bunları şeytlendiriyorlar. İşte arkanızdayız, devlet arkanızda, millet arkanızda, masonlar arkanızda falan gibisini böyle garip iddialarda bulunuyorlar. Halbuki böyle bir şey yok. Sadece masonlar bunların arkasında, bunların destekçisi. Sadece masonlar. Fakat masonluk gizli olduğu için, görünmeyen bir güç olduğu için şeytan gibi hareket kabiliyeti daha yüksek oluyor. Mesela şeytan da görünmediği için hareket kabiliyeti yüksektir. Müslüman görünür bir güç olduğu için merdane savaşır. Ama şeytan Gizlidir. Yani sağından gelen insan, solundan gelir. Nerede olduğunu bilemezsin. Masonluk da öyledir. Şeytan gibi gizli olduğu için nereden, ne yapacağı, nerede nasıl oyun oynadığını bilemezsin. Mesela kimi kandırmıştır? Kime ne oyun oynamıştır? Kime rüşvet vermiştir? Kimi tehdit etmiştir? Bilemezsin. E, bilemediğin için de bir netice alamıyorsun. Ancak geçenlerde sadece e, bunların gönderdiği 8 tane mektubun fotoğraflarını ele geçirebildik. Orada me mektupların bir tanesi benden açıkça bahsediyorlar. Hem kitaptan, Atlas'tan, hem de benden. Ee, bir kere Yahudi Masonluk kitabının girmediği ev hemen hemen Türkiye'de kalmadı. Yani yüz binlerce adet basıldı. Evet. Yani bir şekilde bir insanlar okudu onu. Öğrendi. Bir, okumayanlar birbirine anlattılar ve çok etkili olduk. Ee, aynı zamanda Masonluğun dinini yok ettik. Darwinizmi yok ettik. Bu çok hayatiydi. Hem e, felsefesini, hem dinini, hem e, de deşifre ederek yayılma alanını yok etmiş. Masonlarla ilgili ilk defa e, Türkiye'de belgelere dayalı, fotoğraflara dayalı, kapsamlı, inandırıcı, doyurucu kitabı yazan benim. Yani bundan önce hep böyle hakaret, hamiz, belge dayalı değil, hayali olan eserler vardı. Yani belgesel hiç eser yoktu. İlk defa ispatlayan, samimi kanaat ettiren, net belgelerle açıklayan, ilmi ve bilimsel olarak bunu yapan benim. E, böyle olunca da masonlar eline sağlık demezler tabi adama. Masonluk dünya çapında büyük bir örgütlenme, ee, Amerika'da mesela milyonlarca mason var, İngiltere'de milyonlarca mason var. Darwinist teorinin arkasında da masonluk vardır, ee, resmi himaye görmesini sağlayanlar da yine masonlardır. Dolayısıyla masonluk tabi kendisiyle e, ilmi mücadele verenlerin e, yanına bunu bırakmaz. Nitekim de bırakmadılar biliyorsunuz bana dokuz kere suikast yapıldı. Akıl Hastanesi'ne yatırıldım, akıl hastası olarak lanse edildim biliyorsunuz. Ben bunda Masonların da etkisi olduğunu düşünüyorum. Çünkü askeri hastanede bu bozuldu. Özellikle bu kokain komplosu, üzerimize ilgili ilgisiz, alakalı alakasız birçok konuda gidilmesi, bize yapılan komplolar bunlar hepsi Masonik kökenli olduğu açık olan eylemlerdir. Feravün, kendi kavim içinde bağırdı diyor bak. Bağıra konuşuyor. Dedi ki, ey kavmim, Zuhru suresi 51, Mısır'ın mülkü, altımda akmak dolan nehirler benim değil mi diyor bak. Kapitalizmin azgın ruhunu gösteriyor. Evet. Yine de evet. görmeyecek misiniz? Feravunda böyle bir manyaklık var. Mesela diyor ki, Hz. Musa konuşuyor. Duydunuz mu diyor. Gör Gördünüz olan Görüyor tabii. Ne demek laf mı yani? Evet, Firavun'un uslubu bu. Yine de görmeyecek misiniz? Yoksa ben şundan daha hayırlı değil miyim ki? O aşağı sınıftan bir zavallı diyor. Haşa Hz. Musa şimdi. Neredeyse sözü açıklamadan yoksun olan biridir. Heyecandan dili tutuluyor. Canım benim Hz. Musa'nın. Ee, böyle çok heyecanlı bir ruha sahip. Hem çarpıntı oluyor kalbinde, hem de heyecanın şiddetinden dili tutuluyor. Konuşamıyor. Bu durumda eğer doğruysa üzerine altından bilezikler atılmalı. Kapitalist kafalı olduğu için her şeyi öyle değerlendiriyor. Altın, evet. para falan o şekilde. Ya da diyor Yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Bağnazlar diyor ya, Mehdi'nin başının üstünde duracak mı melek diyor, ben göreceğim diyor, bir türlü kabul etmem diyor. E Firavun diyor bunu ya. Müslüman'ın sözü değil ki bu. Böylece kendi kavmini küçümsedi, bak kavmini de küçümsüyor. Yapıyorlar ya bazı tipler, işte beyaz Türkler, zenci Türkler falan diye küçümsüyor. Onlar da ona boyun eğdiler. Çünkü derin devlet, azgınlık var. Gerçekten onlar fasık olan bir kavimdi. Kavmuhu. Sonunda bizi öfkelendirince biz de onlardan intikam aldık. Böylece onları toplu olarak suda boğduk. Bu surette onları sonradan gelecekler için bir selef bir ve bir örnek kıldık. Yani ibret olması için. Meryem oğlu İsa Mesih. Bir örnek olarak verilince senin kavmin ondan keyifle söz edip kahkahalara gülüyorlar diyor Allah. Alay ediyorlar diyor. Şimdi bize de diyoruz ki İsa Mesih gelecek diyor. Gülüyor adam. Nasıl olacak diyor. Karşında görünce anlarsın.